Merhaba sevgili yengeçler ve Yükselen Burcu yengeç olanlar Şubat aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler bu ay maddi konularda önemli dönüşümler olabilir. Güvence arıyorsunuz hayatınızda, ilişkilerle ilgili, işbirlikleriyle ilgili. Geçen aydan da bu yana devam eden aslında bazı kronik sorunlarınız olabilir ama bu ay e, bu konuları çözmek için yol haritaları da belirleyebilirsiniz sorumluluklarınız artıyor ve bu sorumluluklarınızın bilinciyle de hayatınıza dönüştürecek kararlar verebilirsiniz Evet konu başlıklarını şöyle bir bakalım 1 Şubat'ta kova burcunda Satürn'e birleşen bir yeni ay doğuyor Merkür retrosu düzeliyor artık retro tamamlanıyor 5 Şubat'ta önce oğlak burcunda ilerleyecek Merkür 15 Şubat sonrası kova burcuna geçecek Venüs ve Mars ay boyunca Oğlak Burcu'nda birlikte hareket edecekler. Ve 16 Şubat'ta Aslan Burcu'nda Dolunay var. Evet 1 Şubat'ta hemen ayın ilk günü. Kova Burcu'nun 12 derecesinde yeni ay doğacak. Sizin 8. evinizde. Satürn'le birleşiyor. Kendimizi parasal konularda biraz sıkıntıda hissedebiliriz. Burada borçlar olabilir ödenmesi gereken ihtiyaçlarımızı karşılama konusunda bazı yetersizliklerimiz olabilir. Belki bir kredi konumuz var bir kredi yapılandırması var, bir yatırım için olabilir, bir işle ilgili olabilir. Uzun süreli parasal e, hareketlerimizi belirleyecek bazı yapılar olabilir. Yani bu bir evlilikle, ilişkiyle bağlantılı da olabilir. Yani bir evlilikle beraber, ilişkiyle beraber tabii ki maddi durumumuzda bazı yeni yapılandırmalar olabileceği gibi. Bir evliliğin bitmesi bir ayrılıkla da ilgili olarak ya da bir işbirliğinin sonlanmasıyla bağlantılı olarak da hisseli paralar, finansal paylaşımlar alanında uzun vadeli bazı yapılandırmalar olabilir. Satürn burada bazı fedakarlıklar, bazı kayıplar getirebilir ya da sorumlulukları arttırabilir. Her şeyi daha uzun vadeli düşünmek, daha ciddi planlamak gerekiyor bu dönemde. Ya da bazı planlarımızı gözden geçireceğiz. Çünkü Merkür ile... E, gerileyen Merkürle Plüto birleştiği için özellikle anlaşmalar, sözleşmeler, örneğin bir işbirliğinde parasal hesaplarda, parasal paylaşımlarda daha dikkatli olacağız veya gözden kaçan bazı detayları fark edeceğiz. Bir, İlişkimizi daha fazla sorgulayacağız. Bizim için zarar getiren bir işbirliği de olabilir bu. Veya bir ilişki içerisinde eşimizle paylaştığımız kaynaklar da olabilir. Ee, burada birbirinize verilen sözler, bazı anlaşmalar da olabilir. Hani Bunların gözden geçirilebileceği e, ve belki bazı fikirlerin, düşüncelerin artık sona ereceği, bazı hareket planlarının tamamlanacağı, belki yeni yapılandırmalara yol açılabilecek bir yeni ay döngüsündeyiz. Evet, Satürn etkili olduğu için... Aslında zorlayıcı, kısıtlayıcı şartları da öne çıkarıyor veya hayatımızda bizi kısıtlayan, zorlayan şartları fark edip bazı dersleri alıp daha ciddi ve sorumlu, planlı hareket etmemiz gerekecek bu süreç içerisinde. Özellikle para konuları öne çıkıyor burada. Evet kredili ile ilgili bir engel olabilir, bir borçlanma konusunda sorunlar olabilir, yetersizlikler hissedebiliriz. Ama belki bu bizim bazı harcamalarımızı, yatırımlarımızı biraz daha dikkatli ele almamızı da gerektirecek. Belki buralarda yeni bir davranış yöntemi belirleyeceğiz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor sevgili yengeçler. Özellikle 12 derece ve yakınlarında, yani bunu 8-16 derece alabilirsiniz. Sabit burçlarınız var mı? Gezegenleriniz var mı? Kova'da, Aslan'da, Akrep'te ya da Boğa'da. Bu burçlarda gezegenleriniz varsa bu bahsettiğim etkiler ve özellikle Satürn, etkileri, etkileri işte maddi konulardaki kısıtlanmaları zorlanmaları daha güçlü bir şekilde hissedebilirsiniz ama bunlar yoksa çok da fazla etkilemeyebilir şimdi sekizinci ev yeni ayları hayatta krizlerle alakalı Hani bunlar kayıplar olabilir ölümler olabilir belki bazı hastalıklar kazalar olabilir Bunların ilişkilerinizle, eşinizle, partnerinizle bağlantılı konularda da olabilir. Çünkü ay boyunca birçok gezegen sizin 7. evinizde. Özellikle ilişki dinamiklerinize dikkat çekiyor ve bu Satürn tarafından yönetiliyor Oğlak'taki gezegenler. Yani bir şekilde 7. evinizde bağlantılı her şey olup bitenler. Ve eşinizle, partnerinizle, herhangi bir işbirliği içerisinde ortağınızla ilgili konu ve kavramlar da ayın genelinde çok gündeminizde olabilir. 5 Şubat itibariyle Merkür Retrosu sona erecek. 15 Şubat'a kadar Oğlak burcunda, 15 Şubat'tan itibaren Kova burcunda olacak. Özellikle 15 Şubat'tan itibaren belki bu finansal konulardaki sıkıntıları, tıkanıklıkları daha rahat çözmeye başlayabilirsiniz ya da bazı krizleri hayatınızda artık şifalandırmaya başlayabilirsiniz ya da çözüm yollarını daha rahat bulabilirsiniz sevgili yengeçler. Ay boyunca Venüs ve Mars Oğlak burcunda birlikte olacaklar. İlişki dinamiklerinizde yoğun bir enerji var. Bu bir yandan tabii ki geçtiğimiz ay Venüs retrosu da yaşadığımız için hani ilişkileri daha fazla sorguladık bu süreçte. Eğer doğru keşifler yaptıysak artık ilişkilerimiz sağlamlaşarak daha güçlü bir e, ivme de kazanabilir, yolunda gidebilir. Eğer hayatımızda ilişkilerle ilgili bir ilişkimiz yok ama neden ilişkimizin olmadığına dair bazı sorgulamalar yapıp kendimizle ilgili keşifler yaptıysak aslında bu ay e, ilişkilerde e, adımlar atmak için e, iyi bazı fırsatlar çıkabilir karşımıza. Özellikle ayın ikinci yarısından itibaren Venüs ve Mars'ın birbirine çok yakın hatta kavuşunda ilerleyecek olması bu fırsatları karşımıza çıkarabilir tanışmalar olabilir partnerimiz olabilir güzel teklifler alabiliriz hatta işte işbirlikleri alanında iş ilişkileri için destekliyor çünkü oğlak burcundaki Venüs ve Mars bunlar ama hayata böyle çok duygusal baktığınız bir süreçte değilsiniz hani daha ciddiye bakıyorsunuz sorumluluklar ön planda Biraz hani kariyeriniz, geleceğinizle ilgili endişeler de var. İşte ilişkilerinizle ilgili alanlar da bunlarla paralel eş zamanlı gelişebilir. Ee, sizin için daha mantıklı olan, daha hayatınızda maddi manevi güven verecek ilişkilere yönelebileceğiniz ve böyle ilişkilerin de karşınıza çıkabileceği güçlü bir dönem. Ve 16 Şubat'ta Aslan Burcu'nda Dolunay meydana gelecek. ikinci evinizde bu Dolunay aslında parasal konularınızla ilgili birçok şeyi aydınlatan bir dolunay. Bir tamamlanma, bir dönüşüm enerjisi var. Maddi durumunuzla ilgili bir farkındalıkta verebilir. Ay düğümleriyle güçlü bir açısı olduğu için kendi içinde de evet, stresli bir yeni dolunay aslında ama çok dönüştürücü bir dolunay. Bir iş hayatınızla ilgili bir tamamlanma olabilir. Bir yani para akışınızda, gelir gider dengenizde, bütçenizde, maddi durumunuzda bazı dönüşümler olabilir. Bu işle ilgili, kariyerle ilgili de etkili olabilir tabii ki ya da bir paranızı değerlendirme yolunda bazı adımlar atabilirsiniz Aslan biraz spekülatif konuları da etkiler yani spekülatif alanlar neler olabilir borsa olabilir işte yatırımlar olabilir değerli madenler olabilir buralarda daha önce yapmış olduğunuz yatırımların geri dönüşleri de olabilir ve bazı başarılar da elde edebilirsiniz maddi konularda parasal konularda ve elinizdeki kaynakları değerlendirmek konusunda güçlü adımlar da atabilirsiniz riskler alabileceğiniz bir dönem risklere biraz dikkat edelim ee, her ne kadar Venüs Mars oğlak burcunda ilerlese de ay düğümleri şu anda bu riskleri alma konusu özellikle parasal konularda biraz daha etkileyebilir sizi bunlara dikkat etmek gerekiyor sevgili yengeçler daha güvenli adımlar atmak gerekiyor kaynaklarımızı değerlendirirken paramızı harcarken yatırım yaparken ee, buralarda çok fazla öyle aşırı heyecanlı aşırı dürtüsel fazla önümüzü görmeden risk almak konusunda dikkatli olmakta fayda var Evet lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız özellikle 27 derece ve yakınlarında Sa, sabit burçlarda gezegeniniz var mı? Ay düğümleri de olabilir tabii bu. Kişisel gezegenler olabilir. O zaman bu para aksımızı daha çok etkileyecektir bu dolunay. Eğer sabitlerde sizin gezegeniniz yoksa sizi çok da fazla etkilemeyebilir bu dolunay enerjisi dolunayı takip eden günler zaten ay sonuna kadar bu etkiler devam ediyor dolunay enerjileri devam ediyor 18 Şubat 19 Şubat 20 Şubat Venüs Mars birlikte hareketi çok keyifli Aslında ilişkileriniz adına süre gelen evliliğinizde de eşinizle ilişkilerinizin canlandığı eşinizin cazibesinin arttığı bir dönem Aslında yani biraz böyle tutkulu olabilirsiniz. Eşinizle ilişkilerde, partnerinizle ilişkilerde romantik fırsatlar da çıkabilir. Uranüs Boğa burcunda ve Balık burcundaki Jüpiter'le de güzel bir açısı oluşmaya başlayacak ay ortasından sonra. Özellikle 18, 19, 20 Şubat dönemi e, ilişkilerde böyle aşkın, romantizmin desteklendiği günler ve işte eşinizle belki romantik bir seyahate çıkabilirsiniz. Biraz böyle ilişkilerinizi canlandırabilirsiniz bir süredir e, ihmal ettiğiniz konular varsa hayatınızda size keyif veren e, enerjinizi motivasyonunuzu arttıran konular varsa bunlara zaman ayırabilirsiniz yani bunlar hobileriniz de olabilir işte arkadaşlarınızla bir arada olmak olabilir ya da işte bir e, konsere gideyim bir sanatsal etkinliğe katılayım bir ufak bir tatil yapayım Hani bu tarz konular da olabilir bunlara daha rahat zaman ayırabilirsiniz. Hem yakın ilişkilerinizi de güçlendirme fırsatı bulabilirsiniz bu süreç içerisinde. Evet ay sonunda e, Merkür Uranüs karesi ayın 25'i ve 26'sı biraz sert bir açıdır. Sabit burçlarda söz konusu olacak. Sizi bireysel olarak çok etkilemiyor. Merkür Uranüs karesi piyasalara biraz dikkat etmek lazım. Tabii ki parasal konularda biraz dengesizlikler yaratabilir. Hani sabırsız ve dürtüse olmamak gerekiyor bu dönemde. Kazalara ve sakarlıklara biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Merkür Uranüs karelerinde e, hava şartlarında çok ani, değişken durumlar olabilir. 24 Şubat aslında Venüs Neptün e, olumlu açısı sizin için çok Güzel, aşk hayatınızda çok güzel. 23 Şubat, 24 Şubat. Bakın Mars'la Venüsün Neptün'le çok güzel bir açısı var. Sevgili yengeçler, özellikle ilişkiler alanında çok destekleyici, çok romantik olduğunu söyleyebilirim. Ee, bu da demek oluyor ki bu ay biraz Ocak ayında sıkıldık ilişkilerde. Ama bu ay biraz sabredersek özellikle ayın son 10 gününde birçok ilişkimizi, sorunlarımızı çözebileceğimiz.